Merhaba. Orijinalini Duke Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisansı yapan Matthew Harrison hazırladığı bir dersle karşınızdayım. Bu videoda önceli inkar etmenin biçimsel safsatası hakkında konuşacağım. Önceli inkar etmek biçimsel bir safsatadır. Çünkü mantıksal yapısında bir kusur var. Bunun önemli olmasının sebebi ise bu önermenin söz konusu olduğu durumlarda konu ya da içerik ne olursa olsun her zaman geçersiz olacağıdır. Peki, sizce önceli inkar etme safsatası ne zaman gerçekleşir? Bu, bir koşulun yönü konusunda hata yaptığımızda, ya da tek koşulu olan bir durumu, yanlışlıkla iki koşullu olarak düşündüğümüzde ortaya çıkar. Koşullu ifadeden önce gelenin inkar edilmesiyle başlar ve sonuçların da inkar edilmesiyle sonlanır. Önceli inkar etme durumunun ortaya çıktığı önermelerin mantıksal yapısı şu şekildedir. Eğer P ise o halde Q'dur. P değildir, öyleyse Q da değildir. Şimdi bu koşulu birkaç örnekle inceleyelim. Eğer bir kayak öğretmeniyseniz, bu koşulun önceliği kayak öğretmeni olmanız, ardılı yani koşuldan sonra gelen sonucuysa işiniz olması. Şimdi, birinin bu koşulu kullanarak bir önerme yaptığını düşünelim. Birinci önerme, eğer bir kayak öğretmeniyseniz işiniz vardır. İkinci önerme, kayak öğretmeni değilsiniz. Ve sonuç, bundan dolayı işiniz yoktur. İkinci önerme, önceli inkar eder, çünkü bu önerme bize sadece kayak öğretmenlerinin işi olduğunu söylemiyor. Gördüğünüz gibi, koşullandırma doğru olsa bile, yani Kayak öğretmenlerinin işi olduğu önermesi doğru olsa bile, kayak öğretmeni olmamanız, işiniz olmadığı sonucunu çıkarmanıza yol açamaz. Koşullanmış önerme önceli doğrulayarak, ardılığın doğruluğunu kanıtlamak için kullanılabilir. Bu önermeler karşımıza modus ponens yapısında çıkar. Ardılığın inkarından yola çıkarak, öncelin inkarı hakkında da önermeler yapabilir. Ama önceli inkar edip, Ardılı reddetmek hiçbir zaman geçerli bir yol değildir. Hadi bir örnek daha deneyelim. Eğer gayrimenkulünüz varsa insansınızdır. Ama herhangi bir gayrimenkulünüz yok. O zaman insan değilsiniz. Burada gayrimenkul sahibi olma önceliği inkar ediliyor. Gayrimenkule sahip olmak için insan olmanız gerekse de, bunu söylediğinizde gayrimenkulü olmayan insanlar hakkında herhangi bir önerme yapmış olmuyorsunuz. Örneğin, yüksek lisans öğrencileri. Son bir örnek daha. Bu videoyu izleyen insanlar varsa, internet bağlantıları vardır. Bazı insanlar bu videoyu izlemiyor, o zaman onların internet bağlantıları yoktur. Öncelin inkar edilmesi, ardılın reddedilmesini gerektirmez. Yani şu an bu videoyu izlemeyen insanların olması, o insanların internet bağlantısı olmadığı anlamına gelmez. Umarım bu örnekleri kullanarak kendi önermelerinizdeki safsataları engelleyebilirsiniz. Öncelin inkar edilmesi hakkındaki safsatalar konusunda daha fazla bilgi için biçimsel ve serbest safsatalar, ardılı doğrulama safsatası ve koşullanmış önermeler hakkındaki diğer videolara da göz atmanızı öneririm.